Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. 2021 Eylül aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, 2021'in Eylül ayı özellikle parasal konular, bütçenizle ilgili detaylar, harcamalar, kazançlar ve genel olarak maddi manevi güvenliğinizle ilgili temalara dikkat çekiyor ve bu anlamda çok önemli, çok belirleyici bir ay olabilir. Ayın genel başlıklarına bir bakalım. Güneş ayın 22'sine kadar Başak burcunda ilerleyecek. 7 Eylül'de Başak burcunda yeni ay doğacak. Ay boyunca Merkür Terazi burcunda ay sonunda gerilemeye başlayacak. Mars 15'ine kadar Başak Burcu'nda, 15'inden sonra Terazi Burcu'na geçecek ve 21 Eylül'de Balık Burcu'nda Dolunay var. Evet şimdi detaylara bakalım. Güneş 22'sine kadar Başak Burcu'nda sizin 8. evinizde olacak. Zaten Mars ayın 15'ine kadar yine Başak Burcu'nda, e, Ağustos ayında da Mars Başak Burcu'ndaydı. E, finansal alanlarda bazı paylaşımlar burada bu anlamdaki mücadeleler öne çıkıyor. Evet para konuları bu ayın en önemli gündemi aslında. Burada hisseli paralar da var. Yani ortaklı işlerinizdeki parasal paylaşımlar e, ya da eşinizle ilgili eşinizin parasal kaynakları ve buralardaki paylaşımlar krediler, borç alacak dengeleri falan bunlar özellikle öne çıkıyor. Mars daha mücadeleci bir etki veriyor burada. Bu mücadeleler olurken özellikle ayın ilk günlerinde yani 1-5 Eylül arası mars Neptün karşılığı işte bu finansal konularda ve paylaşımlarda biraz hani karışıklık, biraz böyle belirsizlik, melankolik etkiler, biraz depresif etkiler getirebilir. Borçlanma konusuna dikkatli yaklaşmakta. Özellikle eşin ve ortağın parasal kaynaklarını kullanırken belki daha temkinli olmakta fayda var beklenmedik harcamalar olabilir yine borçlanma konularında kontrol dışı durumlar olabilir bazı değerleri kaybedebiliriz yanılabiliriz yanılar olabilir kazalara Hani fiziksel anlamda da sağlık konularında da bazı kazaları açık pozisyonlar var kaza konularına da sağlık konularına da dikkat etmekte fayda var. Mars Neptün karşıtlığı bazen alerjiler, bazen kronik sorunların tetiklenmesi, işte böyle zehirlenmeler falan ortaya çıkarabiliyor çünkü. Evet 7 Eylül'de Başak burcunda yepyeni bir yeni ay var. Bu yeni ay çok taze, çok güçlü enerjileriyle doğacak. Yine 8. evinizde doğuyor. Uranüs'ün güzel bir üçgen açısı var bu yeni aya ve aynı zamanda terazi burcundaki Venüs'ün de sizin burcunuzdaki Jüpiter'le güzel bir üçgeni var. Yani bu açılar Yeni ayın daha verimli, daha bereketli ve daha iyicil etkilerde olduğunu gösteriyor. 14 derece başakta doğacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 14 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa, özellikle bunlar değişken burçlarda ya da toprak elementinde yer alıyorsa bu etkiler Bireysel etkiler daha da öne çıkabilir. Şimdi bu yeni ay parasal konularda bazı arayışlarınız varsa bir para ihtiyacı ve bir kredi başvurunuz var. İşte bunu daha düzenli ve belki pratik bir şekilde çözmenizi sağlayabilir. E, ve ilişkilerde özellikle parasal paylaşımlar, işbirlikleri, ortaklıklar, eşinizin kaynakları ya da gelirleri, işte belki... Ee, onunla paylaştığınız kaynaklar buralarda daha yapıcı, daha güvenli adımlar atmamızı sağlayabilir. Bir borcunuz var, bunu ödeme konusu e, pratik bir şekilde çözümlenebilir. E, bir miras, bir nafaka konusu, tazminat konusu e, ya da bir emeklilik sigorta konusu çözümlenebilir. Bununla ilgili daha verimli, uzun vadeli bazı adımlar atılabilir bir Bursa bir eğitim için sizin için veya Çocuğunuz için bu burs ihtiyacınız var Bununla ilgili yine şanslı kısmetli gelişişmeler olabilir ve bu gerçekten belki sağlık sorunlarınızla da ilgili verimli başarılı bir operasyon ve şifalanma getirebilir. Evet, bu yeni ay etkileri 7 Eylül ile 21 Eylül arasındaki dönemde aktif olacak. Sevgili kovalar etkilerini gösterecek. 12-13 Eylül'de Güneş-Neptün karşıtlığı var. Ay ilk dördün fazında. Güneş-Neptün karşıtlığı özellikle bu iki gün 12-13 Eylül. Para konularında çok önemli kararlar vermeyin. Borçlanma konularına biraz dikkat edelim. Alışverişlere dikkat edelim. Bir şeyleri de kaybetmemeye çalışalım. Çünkü biraz belirsizlik ve kaos etkisi var gökyüzünde ya çok hayalci davranabiliriz ya aldanabiliriz ya bir şeyleri kaybedebiliriz bu iki güne özellikle dikkat edelim 14-15 Eylül'e kadar Mars Başak burcunda olacak 15'inden sonra terazi burcuna geçecek enerjimizi 15'inden sonra Ev ekonunlarıyla beraber biraz daha hani daha idealistçe daha hedef odaklı daha projelere hayallerimizi odaklayabiliriz ve bize güzel bir açıda olacak Mars Enerjimizi daha yapıcı bir şekilde kullanabiliriz. Hem sosyal ilişkilerde daha aktif olacağımız bir dönem, hem yaratıcı çalışmalarda, sanatsal alanlarda özellikle daha aktif ve hızlı olabileceğimiz bir dönem. Sportif faaliyetlerde de yine geziler, seyahatler, yürüyüşler, fiziksel aktivitelerde daha aktif olacağımız bir dönemdeyiz. Merkür'de ay boyunca terazi burcunda yolculuklar, seyahatler, iletişim konuları, Yine e, sosyal medya, internet, teknoloji ve bilişim alanındaki faaliyetler, uluslararası konular, yurtdışı konuları, akademik konular, basın, medya konuları tüm buralarda aslında çok güçlü ve etkiler veriyor. Yani işimizin tanıtımı için de bir şeyler yapabiliriz. İnternet üzerinde bazı hızlı çalışmalar yapabiliriz. Merkür ve Mars e, ikilisi buralarda e, hem fiziksel hem zihinsel enerjimizi arttıracak ve bize gerçekten güçlü destekler verecek Bence çok keyifli seyahatlerde yapabiliriz burada bu anlamda 27'sinde Merkür gerilecek O yüzden yani bu girişimlerimizi eğitim iletişim seyahat ve benzeri konuları 27 Eylül'e kadar ya yapalım ya da en azından planlayalım organize etmeye çalışalım arkadaşlar Evet, 21 Eylül'e geldiğimizde Balık Burcunda Dolunay var. Bu Dolunay tam para alanınızı aydınlatıyor. Evet, Dolunayların böyle kendi içinde Güneş-Ay karşıtlığı nedeniyle bir böyle gerilimi ve zıtlaşması vardır, ama önemli bir farkındalık da verir ve bir şeyler netleşir, görünür hale gelir ve parasal konularda bazı hedeflerinize ulaşabilirsiniz bazı amaçlarınıza da ulaşabilirsiniz. Yani yaptığınız çalışmalar vardı, yatırımlar vardı, parayla ilgili özellikle şimdi bu hani ne kazanırsınız, ne gelir, ne gider hani bunları bir görünür hale getirebilir. Tabii ki bazı harcamalar da olabilir masraflar da olabilir 28 derecede olacak lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. özellikle 28 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa Evet bireysel etkilerin biraz daha öne çıkmasını bekleyebiliriz bu dolunayın tesirleri 21 Eylül ile 6 Ekim arasındaki süreçte gündemde olacak özellikle Eylülün son günleri para konularında çok aktif süreçlerimiz olabilir ee, ve Dolunay sırasında da yine burcunuzdaki Jüpiter'in e, terazi burcundaki Merkürle güzel bir üçgeni var. Şimdi bu Merkür-Jüpiter üçgeni de güzel bir açıdır. Ee, hem iş, ticaret, eğitim gibi konularda güzel açılımlar getirir, şanslı etkiler getirir. Mesela eğitimle ilgili e, parasal bir destek bulabilirsiniz. Ya da eğitim ve iletişim alanındaki çalışmalarınızdan para kazanabilirsiniz. Ya da bir seyahat için ya da kişisel bir eğitim için bir para harcayabilirsiniz. Bir para çıkışı olabilir. Ama bunların her biri sizin yararınıza, sizin için, sizi geliştiren, size iyi şekilde geri dönüşler yapacak katkılar olabilir sevgili kovalar. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler.